Biyokimyasal reaksiyonlar arasında en önemli olanı kesinlikle hücresel solunumdur. Bunun sebebi şu. Hücresel solunum yediğimiz şeyleri enerjiye çevirir. Daha spesifik olmak gerekirse glikozu enerjiye çevirir. Sonuçta yediklerimizin çoğu en azından karbonhidratlar glikoz haline gelir. Hücresel solunum glikozdan enerji ve bazı yan ürünleri üretmemizi sağlar. Şimdi daha açık olması için reaksiyonun formülünü yazalım. Glikoz için 6 tane karbon, 12 hidrojen ve 6 oksijen gerekli. Glikoz bunlardan oluşur. 1 mol glikozumuz olduğunu varsayalım. Bu 1 mol glikozla birlikte 6 mol moleküler oksijenimiz de olsaydı, hücresel solunumun brüt sadeleştirmesine elde etmiş olurduk. Ne kadar kapsamlı olabileceğini göreceksiniz. Tabi ayrıntısına indiğiniz zaman her şey karmaşık hale gelebilir neyse. Hücresel solunum ile 6 mol karbondioksit elde edeceğiz. 6 mol de su ve tabii ki enerji elde edeceğiz ki bu en önemli kısım. Enerji üreteceğiz. Ve burada üretilen enerji vücudumuzu ısıtmak, beynimizde elektrik uyarıları üretmek, elektrik sinyalleri üretmek gibi çok önemli olaylar için kullanılacak. Sadece insanlarla sınırlı olmasa bile özellikle bizim insanların ihtiyaç duyduğu enerji hücresel solunum mekanizmasıyla üretilir. Daha önce ATP'nin trifosfatın yani biyolojik sistemlerde enerji birimi olarak kullanıldığını duymuşsunuzdur. Burada glikozun enerjinin asıl birimi gibi göründüğünü söyleyebilirsiniz. Her iki cevap da bir noktada doğru sayılabilir. Bu ikisi peki birbirine nasıl bağlanır? Hücresel solunumdan enerji elde edilir ve bu enerji de ATP üretmek için kullanılır. Hücresel solunumun enerji ile ilgili olan kısmına ayrıca inceliyor olsaydık, bir bölümünün yalnızca ısıdan ibareti olduğunu görürdük. Sadece hücreyi ısıtıyor. Biyoloji kitaplarına baktığınızda 38 ATP üretildiğini görürsünüz. ATP, sinirsel iletilerin oluşturulması, kasların kasılması, büyüme, bölünme veya bir hücrenin ihtiyacı olan herhangi bir şeyi yapmak için kullanılabilir. Yani hücresel solunumun enerji ürettiğini söylemek biraz yetersiz olur. Asıl yaptığı şey glikozdan ATP ve yan ürün olarak ısı üretmektir. Tabi üretilen ısının bize bir zararı dokunmaz. Hücrelerimizin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için belirli bir ısıya sahip olması gerekir. Yani buradaki asıl mesele 1 mol glikozdan 38 ATP'ye ulaşmaktır. Aslında yalnızca ideal koşullarda 38 ATP üretilir. Genellikle hücresel solunum sırasında üretilen ATP sayısı hücrenin verimliliğine bağlı olarak 29-30 civarındadır. Tabi burada karşımıza çok çeşitli olasılıklar çıkıyor. İleride hücresel solunumu meydana getiren bölümlerin ayrıntısına ineceğiz. Bir fikriniz olması için şimdi kısaca bahsedeceğim. İlk aşamanın adı glikoliz. Glikolizin kelime anlamı tam olarak glikozun parçalanmasıdır. gliko kısmı glikozdan geliyor. liz kısmı ise yani glikoliz kısmı ise İngilizcede parçalanmak anlamına gelen lysis kelimesinden kelime demeyelim de ona son ekinden geliyor. Mesela mesela hidroliz. Hidroliz kelimesi bir molekülü su kullanarak parçalamak anlamı taşıyor. Glikoliz ise glikozu parçalayacağımız anlamına geliyor. Kelimelerin belki köklerine, kökenlerine karşı bilginiz varsa glikozun glik kısmı glük, glikoz aslında İngilizcesi glikoz, glikoz diye geçiyor. Glük kısmı Yunanca'da tatlı demek. Glikoz da zaten tatlı olur. Bütün şekerlerin sonuna da oz ekine ekleriz. Yani bu sadece şeker olduğunu gösteriyor. Tatlı şeker demek biraz anlamsız, gereksiz bir ifade diye düşünebilirsiniz ama laktoz gibi mesela tatlı olmayan şekerler de vardır. Mesela süt, süt, laktoz içerir. Biraz da tatlı gibidir ama laktozu anca sindirdiğiniz zaman tatlı şeker elde edilecek hale getirebilirsiniz. Onun dışında glikoz, fruktoz, sükroz gibi tatlı şekerler de vardır. Evet, neyse, iyice dağıldık. Bu ayrı bir konu. Biz nerede kalmıştık? Hücresel solunumun ilk aşaması glikolizdir demiştik. Yani glikozun parçalanması. Bu aşamada yapılan şey, 6 karbonluk bir molekül olan glikozu parçalamak. Bu bir döngü halindedir. Glikozda 6 tane karbon vardır. Eğer ayrıntılı bir şekilde incelemek isterseniz, glikozun yapısını gösteren herhangi bir resme bakabilirsiniz. 6 karbon ve 6 oksijen olduğunu göreceksiniz. Gördüğünüz gibi 6 tane var. Etraftaki küçük mavi parçalarsa hidrojen. Glikoz aslında böyle görünüyor. Glikoliz süresince karbonlara oksijen ve hidrojen eklenir. Ama glikozun karbon yapısı var ve bu karbon yapısı ikiye bölünür. Glikolizin yaptığı şey budur. Bir nevi glikoz ve diğer şeyleri parçalamak. Diğer şeyleri çizmedim tabii. Bunlar oksijen ve hidrojen gibi başka şeylere bağlı. Buradaki her bir 3 karbon yapısına piruvat denir. Bunun ayrıntısına ineceğiz. Glikolizin 2 ATP'ye ihtiyacı vardır ve 4 ATP üretir. Yani net olarak 2 ATP oluşmuş olur. Bu ilk evre. Ve bu evre, oksijenin yokluğunda da gerçekleşebilir. Daha sonra, bu yan ürünler yeniden yapılandırılır. Sonra Krebs Dönküsü denilen aşama başlar. Ve burada, iki ATP daha üretilir. Daha sonra, Krebs döngüsünden sonra gerçekleştiğini söylediğimiz süreç başlar. Tabii, bir hücrenin içindeyiz ve her şey sürekli olarak birbirine çarpıyor. Ama normalde, glikoliz ve Krebs Dönküsü'nden sonra olduğu söylenir. Ve bu süreçte oksijene ihtiyaç vardır. Yani ilk aşama olan glikolizde oksijene ihtiyaç duyulmaz. Oksijen olsa da olmasa da gerçekleşebilir. Kısacası anaerobik bir işlem olduğunu söyleyebiliriz. Bu solunumun anaerobik kısmıdır. Oksijene ihtiyaç duymadığı için anaerobik olduğunu söyleyebiliriz. Tabii anaerobik ne demek? Oksijene ihtiyaç duymayan demek. Şimdi, aerobik egzersiz diye bir şey herhalde duymuşsunuzdur değil mi? Aerobik egzersizlerin mantığı, daha sık nefes almanızı sağlamaktır. Çünkü aerobik yaparken, aerobik egzersiz yaparken, bol miktarda oksijene ihtiyaç duyarsınız. Yani anaerobik oksijene ihtiyaç olmadığı anlamına geliyor. Ee, çok uzattık. Şimdi anaerobik bunun tam tersi oluyor dedik, oksijene ihtiyaç yok dedik ve bu arada sonuçta glikoliz anaerobiktir ve net 2 ATP üretir. Daha sonra Krebs döngüsüne geçilir. Burada küçük bir sistem olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıntısına sonra gireceğiz. Şimdi aerobik olan Krebs döngüsüne geçiyoruz. Oksijene ihtiyacı vardır. Yani aerobik demek neydi? Oksijene ihtiyaç var demek ve 2 ATP üretir. Burası genelde en karmaşık olduğu söylenen kısımdır. Daha sonra elektron taşıma zinciri adı verilen evre var. Toplamda oluşturulan ATP'lerin çoğunluğu bu kısımda üretilir. 34 ATP oluşur bu evrenin sonucunda. Bu işlem de aerobiktir, yani oksijene ihtiyaç duyar. Buradan da anladığınız gibi, oksijenin yokluğunda bile az da olsa enerji üretebilirsiniz. Tabi, bu enerji, oksijenin varlığında ürettiğiniz enerjinin yanına bile yaklaşamaz. Oksijensiz kalmaya başladığınızda, glikolizin bazı yan ürünleri oksijene ihtiyaç duyulan Krebs döngüsü ve elektron taşıma zincirine girmek yerine, fermentasyon adı verilen bir işlemden geçerler. Bazı organizmalarda, fermentasyon sürecinde glikolizin yan ürünlerinden alkol üretilir. Alkol buradan gelir. Buna alkol fermentasyonu deniliyor. Bizim yani insanların kasları alkol üretmez. Alkol yerine laktik asit üretilir. Bu de laktik asit fermentasyonu denir. Bunun insanlarla birlikte memeliler içinde geçerli olduğunu düşünüyorum ama maya gibi bazı şeyler başka şeyler alkol fermentasyonu yapacaktır. Ve bu oksijen eksikliğinde olur. Mesela, çok hızlı koştuğum zaman, yeterli oksijen alamadığımda, kaslarımın ağrımaya başlamasının sebebi de bu laktik asittir. Yeterli oksijenimiz varsa Krebs döngüsünden geçip 2 ATP'mizi alır, daha sonra elektron taşıma zincirinde solunumla elde edilen enerjinin çoğunluğunu oluşturan 34 ATP'yi üretir. Ama bunun tam olarak doğru olmadığını söylemiştim. Bunun sebebi, bütün bu işlemler gerçekleşirken üretilen başka moleküllerde olması. Aslında tam olarak üretildiklerini de söyleyemeyiz. Glikoliz ve Krebs döngüsünde olan şey, bizim sürekli NAD, NAD almamız ve bunlara hidrojen ekleyerek NADH haline getirmemizdir. Bir molekül glikoz için 10 NAD meydana gelir ve buradan 10 NADH oluşur. Bu nadaşlar da elektron taşıma zincirini çalıştıran şeylerdir. Daha sonra bunun nasıl oluştuğundan, nasıl olduğundan, nasıl enerji elde ettiğimizden, bunun nasıl bir oksidatif reaksiyon olduğundan ve oksitlenen ve redüklenenin ne olduğundan bahsedeceğim. Bahsettiğimiz aşamalar sadece 2 ATP üretmekle kalmıyorlar. Ayrıca 10 nadaş oluşturuyorlar ve bunların her biri elektron taşıma zincirinde 3'er tane ATP'ye dönüşüyorlar. Bu aynı zamanda FAD denilen molekül ile de gerçekleşiyor. Burada oluşan da fadaş oluyor. Evet bunların çok karmaşık olduğunu biliyorum. İleride bunlarla ilgili videolarımız olacak. Ama esas bilmeniz gereken en önemli şey hücresel solunumun glikozu alıp enerji paketleri şeklinde 38 tane ATP oluşturduğudur. 38'den daha az olması da mümkündür ATP sayısının, çünkü bir kısmı ısı için harcanır. Ve 38 ATP 3 aşamada oluşur. Birincisi glikoliz, ki bu glikozun ikiye bölündüğü aşamadır. Buradan biraz ATP elde edersiniz, ama daha önemlisi buradan nadaşlar elde edersiniz. Elde ettiğiniz nadaşlar da elektron taşıma zincirinde kullanılacaklar. Glikolizde oluşan ürünler Krebs döngüsünde daha küçük parçalara ayrılacaklar ve 2 ATP de buradan gelecek. Ama daha fazla NADH elde edilecek. Ve bütün bu nadaşlar elektron taşıma zincirinde 34 ATP üretilmesini sağlayacaklar.